Da turu bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Karanlıkta yollara düştük. Acelemiz var. <gülüyor> Bakın Nart'ın yüzü bile zor gözüküyor. Evet. Niçin karanlıkta yola düştük? Çünkü buradan Luxor'a gideceğiz. Luxor farklı bir yerde. 4 saat falan sürecek yolumuz. O yüzden karanlıkta çıktık ki bütün tapınakları gezebilelim. <gülüyor> Servis bizi aldı otelimizden al i̇şte. hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. İşte <gülüyor> gidiyor mert. Hay lan İmaret neredesin? Nasıl gidiyorsun? Mola yerinde durdum ama mola yerinde aç, TV açık. Hacıları izliyoruz. İsmi de Cleopatra. Şu çiş yapan şeye bakın, tabloya bakın. Böyle bir şey. Bal diyor yani. çay 40 TL. Mola yerinde şu anda. <gülüyor> It's a price, a Because it's a Beautiful It beautiful It's beautiful I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Hello Good morning Good morning Good morning Did you speak also English? I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, Durumda bitti Şuraya <Gülüyor> bak tekne var bu tam daha. Evet Eda, Şu anda tapınakların tapınağı, en büyük tapınak, 2000 yılda inşa edilen Karnak. Hem Rusça hem İngilizce şey yapıyoruz. Çay? <gülüyor> evet Eda, kenti geziyorsun bakıyorum. Daha gelemeyiz. Bizim turcumuz bu. Çok büyük tunun yeri görmeye mi gidiyoruz Eda? Evet. Bir postel salonu gibi. Kimi? Bu tapınak 2000 yıl boyunca inşa edilmiş arkadaşlar hala da tamamlanmamış. Kimi göreceğim? Yani bir firavun gelmiş başka bir firavun. postil salonu deniyor. Sütunlu salon. İyi hadi bak bakalım. Bak gidiyor o, şeye doğru. Bak ya. bu Karnak Tapınağı Sultanahmet'teki dikili taşı. Haa. Bilirsiniz o dikili taş da bu Karnak Tapınağı'dan götürülmüş. O zaman şey mi vermiş? Kral mı vermiş? Hediye mi etmişler? Yok burası zaten Osmanlı. Ha doğru şey. ya bizimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> doğru unuttum. <gülüyor> Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Girişten girdikten sonra daha net gözükecek. Değil mi? Evet, artık an itibariyle yavaş yavaş yanaşıyoruz. Evet, şu anda itibaren Artık hemen hemen geldik. Örneğin yazılar var. Ben no. tersine Bu artık giriş. Edith Wes Familia. Aslanlı yola geldik bile ya. Ha nezm gülmek. Çekim edasin aslanlarla be. Merhaba evet, canım Ha ben, beni çek. Ben Beraber çekilebiliriz şöyle. Ramjet. bir 700. Сейчас только 50. А двигатель geçiyoruz artık. Çok büyük ya duvar. Yol da çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle aslanlar dizili. Orada dikili taş var. Evet Eda. Saksı çok güzel gözüküyor. Büyük bir tapınak. Uuu. Büyük meydan mı diyor? Bu kocaman ya bu ne? Çok olmadı. The of bayağı. И что теперь? Куда она теперь идёт? Вот фализол адам. Нельзя биштак дозволить и почему? Какие пинеры зовут? Потому что солнце, когда рождает, когда закат, и шов. büyük ya. Gördünüz mü? Bu fırtına. Ne verimizle arkadaşlar. Zeyli bir bilmediğim. Bu şey anlayamadım onu Evet yani bayağı bunlar şey. Ee, nasıl derler? Ölçekli yani. Oo, oradan oraya gittikçe gidiyor. Bu ana cadde sadece. Gittikçe gidiyor her tarafa. Evet şuradan daha iyi gözüküyor. şu şuna. Devasalığına. Tanrı Ra'a altındaki eşi. Karısıymış. <gülüyor> If you have a look in the religious, Islam or Christian, you can see you have another life after that, but you cannot catch it. You cannot eat in it. This is that in the another life there are uh, mango and apple seed. but the same what you have no the same but different. So this is the writing the names. This is that if you read your name inside the cartouche, you can get another name, another life after that. For example, what's your name? Ida. Ida. If Aida, they uh, the, she written it inside katorsh. After 150, do you have uh, you married? Yes, You have did. boys and no, no children. Okay. Really. okay, if you will, you will go. that. Okay, you have sons. They will written your name here and they singing. Oh. Güzel. Kınçın, ya, bak, evet, çok güzel Çok güzel. çekeyim ama. Bak hocam Evet. Bak çok güzel. Bak çok güzel. Bak çok güzel. Bak çok Alin çok uçumda gaza olabiliyorum. Yuguzda bu. Vay vay vay. Ama böyle detaylar kaçar ya bu ne? İnanılmaz bir şey. Aman Allah'ım yani. Şuraya bak. Böyle böyle. <gülüyor> Nasıl kalabalık. Bayağı sonsuz yer. Bu dil salonunda dev sütun ormanı adeta burası. Evet. 134 tane böyle dev bir sütü var. Hadi canım. Şundan ha. 8000 tane adak taşı, 450 heyken ve 10'a yakında spence. Ne diyorsun ya? Evet. Ama en devasa sütunlar da bunlar değil mi? Hayatımda gördüm. Evet yani. Hmm. Vay, be. Vay be. Yapmaya devam ediliyor. Yani Bak şey var. var. Şey ekmek, restorasyon yapıyorlar. Dayı da. Ne şartı? Hayır. Evet, devam ediyoruz. <gülüyor> Oldukça efsane <gülüyor> gözüküyor. Fakat çok dolu gezmek için bayağı dolu. <gülüyor> Şuraya bak ya. Eda geçebilirsin çekebilirim. Ver telefonunu. <gülüyor> <gülüyor> bak insan kalabalığını da göstereyim. Şöyle yani. Vay, buradan çok güzel Eda. Şurayı çekmemiz lazım. Bak şu renklere bak. Bak şöyle gözüküyor. Bayağı efsane. Burası Bir başka. Yes, in Russia in Armitage. Nazar Abrolos, here. You can see this is also granite. This is Burada What do these symbols? This is a symbol of for <gülüyor> example as a moon. Ha. Atobe. Haybe. Abo gidiyor burası. Büyükliğe bak. Şuraya bak. Sokak var. Tamam. Diyorum ya Efsane gözüküyor. Çok büyük be. Daha bu ne be? Ha? Öyle şey mi olur ya? Bir yerden bir yere geçiyorsun. Ve böyle oluyor. Hemen geçtik. Bak aç hep probabiliti düşün. Aç hep çukur. Öyle mi? Evet. Şöyle bakın. Kutsal göle gidiyorum. Burada kutsal göl varmış. Bu göl kutsal göl oluyor arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha kayık da var. <gülüyor> evet. Eda. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an zengin olmak Bak. için 9 kere döneceksin. Yok, hayır. Abartma dedim. 9 yok. <gülüyor> 3 kere dönersen evleniyorsun. 5 kere de para, 7 de, de sağlık mıydı şans? Öyle bir şey. Ee, biz 9 tur yapalım şey. Evet, şey olsun, garantiliye, biz iki turda iki tur ekleyip işi garantiye alalım diyoruz, Yok, ne de? Zaynıza. <gülüyor> Çıkışta piyango çıkarsa herkes buraya gelir. <gülüyor> Dönmenin bir zararı yoktur diye düşünüyorum. Aynen, Mevlana da hiç durmuyor mesela. <gülüyor> Mevle ile İler falan. Kaç mı? <gülüyor> İkinci Ramses Tapınağı. Tapınak. İkinci Ramses. Evet eda. Buraya kadar geldik diyoruz. Aynen. Bence Ramos es. Ramos es telefon verdin. aynı elam çıkıyor. Bence öyle. Bir umut ediyorum. Tabii çıkmasın. Yeni bir şey görürüz. Bitmez ki burası arkadaşım. Ben böyle büyük tapınak görmedim. Bu tapınak Gize piramitlerinden sonra Mert, Mısır'da en çok ziyaret edilen yadır. Gize piramitleri yan yana mı onlarda? Onların yine nefesinde oradayız. Yukarıdan azcık. Aslında biraz yaklaştık. Bu arada yani öyle... Şöyle problem var. Gidip gelmesi çok zor çünkü yol çok kötü. Böyle hani gidebilirim diye düşünmeyin. 400 kilometre kayalık alanıyla Luxor Şey arkadaşlar yani dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birisi burası yani. Evet. Dediğin gibi gez gez bitmez. Bitmez bitmez. Yok yani öyle şey yok yani. Hakkeler de var. Hani öyle ben yapacağım gezeceğim falan diye bir şey olmaz yani. Hanca görürsün. Hem yani de yollarda hep köylerin içinden geçiyor arkadaşlar. Yani hız yapamıyorsun zaten. Bir şey çeviriyorlar. Sokmuyorlar. Parisi. Yollara falan sokmuyorlar Sok. değil mi? Hep asker ve polis. Yani kendi başıma geziyim. zor. Yok. Altırtı ah, eviniz ha çok bak tavanlar renkli. Tavanlar bayağı renkli. Şöyle çekebilir. Evet. Geç bakalım oraya. Güzel çıkıyorsun. Genel görüşün. Çok büyük, çok olduğu için galiba devam. Yukarıya yukarıya çekiyorum çekiyorum. Şey olmuyor, bitmiyor. Ama büyüklüğü veremiyorsun. Evet evet. Yani bitmiyor böyle. Bir çektikçe çekiyorsun. Bak oraya geçsin, güzel çekeceğim bak. Biraz videoya çekim de önce. Bayağı güzel çünkü biliyor musun? Sütunlu yol çok güzel. Ama böyle yürüyordu. Pütçüler falan sorular. Ben Tanrıyım diye. Öyle mi yapıyordu? E tabii Tanrı. Ama böyle bir yere o zaman yaptırsan Tanrısın da gibisin da zaten. Tanrının ceketi düştü. Tanrının <gülüyor> ceketi düştü. %10 falan Katolik ya. Katolik değil, Ortodoks. Ortodoks, o yüzden gibi Evet, burada müze var. Vakit olsa gezmek isterim ama... Görme Şimdi Nil Nehri'ne gidiyoruz. Nil Nehri'nin üstüne bir adele çıkacağız arkadaşlar. Zotlarla. Oradan öğle yemeği <gülüyor> Latin yerkenler de var. Hadi hadi. Ben işte威尼斯yorum, niye niye Savile ya. diye Ne dedi? Huh? Motor var. Yama var. Kaç yıllara benzemiyor. Aslında rüzgar arkadan geliyor. Çok, Çok sıcak. Bu da iyi, bu da iyi, da iyi. <gülüyor> Hiç tek başına, hiç sorunsuz değil mi? Aynen. Hiç şey, mıy mıy da yok. Bu arada nehir de akıyor bir yandan yani. niye hep çiçekmelerde? Yok <gülüyor> Alman bayrağı, yok Alman bayrağı. Yani şey, misafir şey ya, geyik yani. Bunlar şey değil. Turistik olay mı? Turistik ya, bunlar kayıtlı şey. kayıtlı. Güvensiz bayrağı falan var. Hı. Bu alakası, İyi buna da binmiş olduk. Nilede binmedin demezsin. Atlar bak. Çıkabilinki evet, otele giriyoruz. Şey, otel demiş. Hem otel hem şey restoran. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bak doğal şeyler evet. su için. Bas kokaprayı. Çeşitli su yolunda kesik kırılır diyorum o zaman. Evet, bu da nil mazlum. Şehriye çorbası yani. Evet. Şehriye Arkadaşlar Şarkı servis ediyor şey çok güzel manzaran eks Nil manzaralı arkası luxor vodka içtik gerçek ev yapımı sam, gerçek gönlük. nefis bir vodka yanlarında gezdiriyorlar şarap, vodka çocukları da var sırferzay <gülüyor> çorba çıktıyor. geldi Şimdi lavaş, salata gördüğünüz gibi netlendi. Onasla challenge brazavaniye çestiy. çok güzel ben güveçte geldi. Çestiy class. Yok seninki koy. Çestiy class 3 class, badkatvni obrazovaniye, aba to sredniy za geldi ortaya orta olabilir. Bu gaz da Abatom. devam ediyor. Gaz. Etnefici. Lavdan nefis. Pıraları çok güzel oluyor. Normalden bizden güzel yapıyorlar herhalde pıraları. La doğar ya, Biz geliyor. Bir şey daha geldi Bu ne? Biz politika. Bu geldi. Bayıldı. Mısır'da. Очень чудо, Ну и что? А, вот. Ну я вижу я туда вы смотрели. <глаз> это <глаз> бассейн, то что на картона. Да, тут Не No, He's like hmm. a little bit older. He's This is bit older. He's a little bit older. He's a little And older. He's a the bit older. He's a little bit older. He's a little the older. He's a little bit older. He's hmm. a little bit older. He's a little bit older. a delik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, yapıyor. Güzel bir <laughs> After this, we take this again off and then work with filing over there. We can take 10 days to finish very hard because Because in the beginning, I see it's a big This the This is the finished one. İnce bir mermer ama bak cam gibi yapmamışlar mı cam gibi yapmışlar it's like ya. glass yeah glass mermerball gibi light yes light this is, yeah this is machine see the different it's more heavy this take oh. about two day one day and a half this is machine stone taşlar menstone german Yok. No. no. Friend. 787. English. Landstone. 72 получается не дня This is what you see inside the tune. Ha. Ah. Yeah. The same thing but this different. The other is old and this new. Grandfather Is the lotus, uh -huh. this is the cartouche, the name of the pharaohs, ah. here it, yeah, the second? Ha. This is Life. <laughs> Hayatın anahtarı Ankh. ya. Gat yakka minyakakakar. Cow, many different cat. This is about the... Bu arada çarşı. <gülüyor> uh, thank you. <gülüyor> thank you. 1 dolar, 1 dolar. 1 dolar. 1 dolar, 1 bu imparatorun evi değil mi? Yani burada takılıyor. Hator'a adamış, tapınak yaptırmış aşkım. Ama Hator eski yani, Mısır'da yeni bir hani, tanrıçı tamam, onun şey... adına yaptırıyor. Meçhetsin. Yani ne yapıyor burada? Tapınak Sadece tapınmaya mı İbalet, geliyor? Yani evet. Normalde burada takılmıyor Hayır, mu? Hayır, ev evet. değil. Tapınak. Sadece tapınak. Evet. Tamam. Evet şu an... Şunlara taf taf deniyoruz. Taf taflara bineceğimizi umut ediyorum. Yoksa çok uzak. Ne güzel değil mi taf tafımız? Evet salla o da güzelmiş. <gülüyor> en büyük kadın hükümdarlardan birisi. Bizim Hatçegiz. Hatçepsit. Garbaçan kolye. Bakın arkadaşlar anıt kabir'e benzemiyor mu? <gülüyor> ee, biraz böyle e esinlenmiş olabilir tabii ki mimarlarımız. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Burası seller bölgesi. Seller bölgesi olduğu için böyle pek çok taşlar, topraklar, kumlar hep sürüklenmiş. Çağlar boyunca gizli kalmayı başarmış yerler. This is the real room. This is giving us about the... real. Huh? The, ah this is the sky. And... Of so, so. in the in the temple this is Aramavino in the of but destroyed just this is one. Biz de haydi bahçe bir an this is not real. Ağaç. Bak do, a, o, bu tam bunun nereden gelmiş. Halledi mi? Hadi gidelim bakalım. <gülüyor> yani bütün yamaç zaten mezar dolu arkadaşlar. Benim telefondan. Şuna çıkışımız da sanki böyle bir anıtı bile gelmiş. Evet evet. Aslanlı yol falan çok benziyor <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şeyler de çok benziyor. Yapı da benziyor. Her şey benziyor. great <gülüyor> Evet, bayağı yaklaştık. Evet ya Çıkıyoruz. Çukuruz. Kuşa baktık. Vallahi cevaplay. Hadi gel arına renkleri biraz belli oluyor. Evet. Evet, şimdi artık içeriye giriyoruz. Ve girdi koyacağım içeri. Doğru mu? İncis besmene çektin mi? Çektim. Hayır buğrusu. Ha. Şeyde de azıcık vardı ya, ilk evet, bağırdı, bağırdı. <gülüyor> yani ilk tapınakla. Evet. renkler bomba. Mert kaç Mert Ha. Tamam. Tamam. Ama mi? Para var mı daha? Çok yerde para çıkamıyoruz. Evet, evet Pagan şampiyonu. Hedaya ekledikçe Tanrı ekliyor kendine. Yani alak sunak. Hedalar burada kesiyor adaklarını. Eda'nın kurban alanına <gülüyor> girdik. <gülüyor> Eda senin... <gülüyor> senin <gülüyor> yok ya. Lazer? <gülüyor> <gülüyor> Hı hı. Gösteri, Aswan. Ha, haralaya. -ha. Ha. Nasıl gidiyor? Soygun. Soygun devam nasıl... ediyor. <gülüyor> Tam bir turistik soygun. <gülüyor> Şöyle şeylerle çevirmişler ya, ipleri. Yani He, o ipleri ha -ha. açıyor. İpi açıp seni oraya sokunca bahşiş istiyor. Evet. Hikaye bu yani. <gülüyor> Sen de sanıyorsun ki oraya ip yarmışlar ya işte o kısım yasak hani yedilmeyecek orası meğer falan sanıyorsun. <gülüyor> değil aslında. <gülüyor> Sen de varmışlar. Ya şurada da bir şeyler bakalım mı var? <gülüyor> Limestone'dakiler gibi değil mi kum taşı? Aynen. Son üstündeki resimler buralardan var resimler. Bak tavanlar gene çok güzel bak. Nefis. Nefis kim Osiris mi? Ha Horus <Gülüyor> bak Horus. <gülüyor> he <gülüyor> he. Şu hafta adı neydi? Hayda. Bak <Hey>. burada. <Gülüyor>